arkadaşlar. Ee, şimdi bir deneme yapacağız. Bazen sorunlar çıkıyor inşallah çıkmaz. Ee, sitede teknik olarak. Önce konudan biraz bahsedeyim. Bu kripto para ekonomisinde önemli bir şey de geliştirilen teknolojilerin test edilmesi. Burada hibeler dağıtılıyor ve bu hibeyi alan kişiler de hibenin bir kısmını e, projeyi test edecek kişilere ayırıyor. Bunlardan biri Polka BTC. Şimdi Polka sitesi Polka BTC sitesi şunu amaçlıyor Polkadot mimarisinde köprüler var Brits Bu köprüler Polkadot'un Ethereum, Bitcoin gibi yerlerle bağlantısını sağlıyor Yani siz birine Bitcoin gönderdiğiniz zaman Polkadot cüzdanınızdan Bitcoin gönderiyorsunuz Böyle düşünebilirsiniz Veya Ethereum Orada bir köprü işlevi görüyor Bu Polka BTC tarzı projeler Bu da Web3 vakfından hibalan bir proje Şu challenges'a gireyim ben size göstereyim şu an birinci aşama. Bunu takip edin. 5 tane aşaması olacak böyle. Toplamda e, dağıtılacak para. Tahminim şu anki kurdan hesaplarsak. 1300 dot. Dot 35 dolar falan. Şu an 34 dolar. 1 dolarda 7, e, buçuk falan. Yani ben bir hesaplamıştım. 330 bin lira falan dağıtılacak. Bunun ilki şu 500 dot dağıtılacak. Bunlar... E, sistemi kullanan ilk 500 kişiye verilecek. Bu tarz şeyleri mutlaka takip edin. Ben gördükçe Web3 platformundan paylaşırım zaten. E, peki ne yapıyoruz? İşte şurada bits, e, BTC faucet'dan e, musluğundan BTC alıyoruz. Dot musluğundan dot alıyoruz. Sonra bu issue ve readem e, işlemlerini yapıyoruz. E, daha sonra da bu e, tecrübemizi Google formuna giriyoruz. Bunu da açayım. Şurada feedback formu kullanıyoruz. Bu 500.dot ilk aşamada dağıtılacak para. 500, e, i̇lk 500 kişi yaklaşık 100 bin lira ediyor. Şimdi dönelim. Epe e giriyoruz. Hı, önce şuradan başlayalım. Muhtemelen kullanmıyorsunuzdur. Şimdi bu Polkadot altyapısındaki cüzdanlarda Polkadot e, projelerde Polkadot cüzdanını kullanıyoruz. Polkadot .js. Bunu nereden alıyoruz? Şimdi Polkadot .org zaten bunun ana sitesi. Buradan Chrome için kuracağız. Ben Brave kullanıyorum ama ee, zaten Chrome'la aynı altyapıda. Ana işimi Mozilla'dan yaptım. Neden? Çünkü bu Polkadot .org sitesi Brave'de biraz sorun çıkarıyor. Chrome'da kurmak istemedim. Kurdum. Şunu bir gözle gizlemezsin. Tamam. Gelelim buraya. Bunu kurduk. Şimdi sayfa yenileyince görür. Görmeden önce biz burada bir cüzdan oluşturalım. Bakın burada diyoruz ki bir tane cüzdan oluştur. Tamam. İlk hatamızı aldık galiba. İnşallah almamışızdır. Create new account. Tamam. Şimdi bu cüzdanın şu adresi oluyor. Bunu kopyalayabiliriz. Şu da şifresi oluyor. Tamam mı? Bunu kopyalayın. Hatta fotoğrafını çekin. E, mutlaka. Çok önemli. 12 anahtarlı, şey 12 kelimeli anahtarınız. Ben bunları kaydettim deyip next diyoruz. Şimdi bu hesap için bir isim oluşturuyoruz. Eğitim diyelim. Bir de buna şifre oluşturuyoruz. Ee, şifremizde girelim. Basit bir şifre girdim. Bakalım olacak mı? Tamam. Şimdi eğitim artık bu cüzden oluşturuldu. Buraya normal borsalardan para da transfer edebilirsiniz. Ben ediyor mesela onu nerede kullanıyorsunuz? Burada stake edebiliyorsunuz. Polkadot.js.org'da daha yüksek. Tabi burada biraz güvenliğini sizin sağlamanız lazım. Şimdi bunu yenileyelim. Evet. Hmm. Bu niye böyle dedim? Bekleyelim. Heh. Bakın poka cüzdanını gördü. Hemen izin ver diyoruz. Şunu gör. Zaten bir tane cüzdan olduğu için onu seçmek zorunda kalmadık. Şunu kapatalım. Şimdi dot musluğundan bir dot akıtalım. İçerisine test parası bu. Bir dot atacak. Evet güzel. Burayı da sorunsuz geçtik. Şimdi e, bu bir dot var ya ben bu bir dotu BTC'ye çevireceğim. Bunun için buraya mesela diyelim 0.01 BTC e girdik bu da dedi ki 5 dolara karşılık geliyor köprü ücreti de bu kadar dedi üstüne koydu 5.12 dolar dedi tamam confirm deyince önce cüzdanı açıyor bir onayla bunu şimdi 15 dakikalığını hatırlasın Şimdi bize normalde dün sitede sorun vardı ama inşallah olmaz. Bir transaction çıkaracak. Yani diyecek ki böyle bir transaction var. Ben takılsa bile video sonuna kadar yapacağım. Evet bakın şu anda sorun çıktı. Yapacağım çünkü siz test ederken o sorun çıkmayabilir. Ee, çalışan halini göstereceğim size ki. Şimdi normalde. Çünkü bazı testlerde oldu, bazılarında olmadı. Ben en son gönderdim de. Tamam, Parate'nin at running dedi. Tamam. Gelelim biz kendi projemize. polka btc Hayır, benimkine geleyim. Ben yani tamamladığım şeye geleyim. Ne yapmıştık orada? Şimdi bakın. Burada ben bunları az önce şey çıkınca bir tane size şöyle böyle bir adres çıkarıyor karşınıza tamam mı? Şöyle bir adres siz bu adresi alıyorsunuz şurada diğer musluğumuz var ya btc falsehood onu açıyorsunuz bu da testnet için oluşturulan bir şey bitcoin'in testnet parası var şu ikisinin toplamını yazıyorsunuz bu bazen çarpı gibi olur ona bakmayın toplamı yazıyorsunuz size burada e, açıyor ya bir tane frame e, pencere oradaki adresi de getirip şuraya yapıştırıyorsunuz sonra da send diyorsunuz send deyince Sistem şu an test edildiği için %100 çalışmayabiliyor. Zaten onu amaçlıyorlar. Yani çalışmasını. Şuradaki confirmations var ya o şöyle tick oluyor. Verified oluyor. Olmayabilir. Pending de kalabilir. Bakın benim ilk denemelerim hep pending de kaldı. Kalsa bile şuna tıklayın. Şu request'i alın. Forma yazın. Şunu. Ve diyin ki işte ben böyle bir sorun yaşadım. Eğer diyelim ki buraya geçtiniz. Şu tick yandı. Sonra redeem'e geliyorsunuz. Geri talebe. Aynı şekilde buraya yazıyorsunuz ve sonra az önceki o şuraya yazdığınız adres var ya şu adres onu alıp buraya yapıştırıyorsunuz, confirm diyorsunuz. Size bir tane daha veriyor, bakın şöyle request veriyor. Bu iki request'i aldınız, tamam. Geliyorsunuz. Neredeydi challenge'lar? önce vardı. Challenge'ların yerini kaybettim. Şu Brave'i evde açmıştım oradan bakalım. Ha. Niye çıktı? Orada çıkmadı. Şu challenge var ya oraya tıklıyoruz. Orada user feedback form test dolduruyorsunuz. Ne beğendiniz mi? İşte kolay buldunuz mu? Bunları yazıyorsunuz. Bunlar tamamen anket. Geliştirmemiz gerektiren bir şey var mı falan. Bunlar. Sonra asıl önemli kısım şu. E-mail'inizi yazıyorsunuz. Yanıtınızı yazıyorsunuz bu şey iki tane request var ya bir gönderdiğimiz bir de geri aldığımız onları yazıyorsunuz şuraya o adresleri altına da dot adresi yazıyorsunuz şimdi dot adresi sizin size para gönderilecek adres 500 kişiden olursanız iki gün falan oldu Belki muhtemelen doğmamıştır kimse bilmiyor zaten sistemde sıkıntılar var Buraya yazdığınız adreste şuna dikkat edin. Şimdi e, BTC Türk adresi olabilir. Bildiğim kadarıyla BTC Türk'te 1 dot limiti var. Onun altı tozlama saldırısı kabul edildiği için göndermiyor. Hobide 2 dot, Binance'ta 3 dot limiti var. Yani siz bu para buraya Binance adresinizi yazarsanız o para gelmez. Blockscanger'e yazılır ama o para gelmez. Ya da şuradaki Polkadot cüzdanı oluşturmuştuk ya hani. Hani şöyle göstereyim. Şu adresi alıp yapıştırın. Şu kopyala deyince bunu yapıştırabilirsiniz böyle. Zaten size mail gelir muhtemelen. O adrese parayı yattığını nereden kontrol ediyorsunuz? Onu da göstereyim. Polkadot.js.org'dan giriyorsunuz. Bakın şu anda aslında bir kripto paranın içerisindeki mimariyi görmek açısından burası önemli. Burada takılıyor mu? Bakayım. Ha, takılmaz inşallah. Evet güzel. Burayı düzelmişler. EKANS'a şey. giriyorsunuz. Burada sizin accountınız var. Bakın şu an içinde sıfır ring var. Ha ben burada ringde kalmıyorum. Şuradan polka dot setiğim, swestiğim. Ring projesi de çok önemli. Ona da ben bayağı vakit ayırıyorum. Ee, bakalım burayı da geçebiliriz mi Evet. İçerisinde sıfır dot var. Burada bir dot oluyor. Diyelim ki bir dot oldu. Siz bu bir dotu ne yapacaksınız? Nasıl transfer edeceksiniz? Dediğim gibi ya BTC Türk tarzı borsalara transfer edebilirsiniz ya buradaki işlemleriniz için 203 lira para çalışabilirsiniz ya da şunu yapabilirsiniz veya mesela bir hesabınızda 3 dot var buraya atarsınız 4 dot olur o 4 dotu tekrar geri transfer edersiniz o 1 dot sınırını geçmek için kullanabilirsiniz. Şimdi 1 dot şeyde verecekler zaten ilk 500 kişiye verecekler bu 5 aşama devam ediyor. 5 yani ama Bunlar duyurulacak. Daha duyurulmadı. Buralarda da işte bir çekiliş yapıp 200 dot verecekler. Ee, yine burada en iyi oyunculara 200 dot verecekler. Ee, bu şekilde bir para dağıtma olacak. Yani bu tarz projeleri takip etmenin önemi açısından da biraz e, paylaşmak istedim. Çünkü hani grafik okumanın ötesine geçmek lazım. Biraz teknolojisini takip edip onu test eden kişilerden olmak lazım. Yani dediğim gibi sistem şu an test aşamasında olduğu için bir sıkıntı yaşadık. Hadi bir daha deneyelim. Belki gider. Ee, burada verdiği hata para bağlı değil. bak parayı çekti. Dotu da çekti. Üstüne bir de. Test parasını çekiyor ama Evet. Ee, para çeyne not running diyor. Ee, bunu ara sıra kontrol edin. Ee, dediğim şu aşağıya transaction'lar düşünce forma girince dotu veriyor. Demek ki şu an kimse giremiyor. Şuradaki dot birikmiş ya e, o dot şu transaction onaylandığında bakın şuradaki gibi burada da btc birikmeye başlıyor şu btc. Sonra da o btc'yi ridem yapıyorsunuz. Testinizi tamamlamış oluyorsunuz.